1, 2, 3 başlıyoruz. Değerli arkadaşlar bugün size serbest muhasebeci mali müşavirlik yeterlik sınavında ve vergi dersinde sorulan e, sınav soruları ne yapacağız çözeceğiz. Bu sınav soruları test merkezinde var ama biz nasıl çözeceğiz? Şu anda bu sorular sorulsa nasıl sorulur ona göre ne yapacağız? Çözeceğiz arkadaşlar. Yalnız video başlamadan önce arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayınız ve like yapmayı unutmayınız, beğen yapmayı unutmayınız. Böyle yaparsanız ne olur bir sonraki videolardan haberdar olmuş olursunuz. Ve başlıyoruz 2013'e. 2013'e birinci dönem sınav sorusuyla başlıyoruz. Birinci soru diyor ki vergi kimlik numarasını yazınız. Vergi kimlik numarası yani vergi numarasını yazınız. Kamu idare ve müessizler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler Maliye Bakanlığı'nca belirleneceği işlemlerin yapılması sırasında bu işlemleri muhatap veya taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kim numarasını tespit etmek ve bu işlemlere ilişkin belge hesap ve kayıtlarında vergi kim numaralarına yer vermek zorundadırlar. Belirlenici işlemlere muhatap veya taraf olan kişiler vergi kim numaraları olmadığı takdirde işlemlerin tamamlanmasından önce vergi kimlik numarası almak zorundadırlar. Bu kanun adı geçen vergi kimlik numarası tabiri 213 sayılı vergi usul kanunun 8. maddesi uyarınca gerçek ve düzel kişilere verilen vergi numarasını ifade eder. Sorunun devamı Ammi alacaklarının Rüçhan Hakkı. Üçüncü şahıslara haciz edilen mallar paraya çevirme ve o mal üzerinde Ammi alacağı için haciz konulursa bu alacak daha hacize iştirak eder ve aralarındaki satış bedeli garameten taksim olur. Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi resim ve harç ve vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen Hacizlerde 2004 yılı İcra ve İflat Kanunu 268. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz. Rehin alacakların hakları mahfuzdur. Ancak gümrük resmi bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkul ayından doğan amel alacakları, o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehin alacaklardan evvel gelir. Sorunun son kısmı arazi taşıtı. Karayollarında yük ve yolcu taşıyabileceği şeyle imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araca deniyormuş. Kurumlar ve ikisi kanun hükümleri çerçevesinde kurumlar ve tabi mükellefleri sayınız. Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek, vakıflara, iktisadi işletmeler, iş ortakları. Soru devam ediyor. Dernek veya vakıflara, iktisadi işletmelerin mükellef olması, sunu kısaca anlatınız. İktisadi kamu kuruluşları ile dernek, vakıflara, iktisadi işletmelerin kazanç amacı bütmemeleri, faaliyetlerine kanunda verilmiş görevleri arasında bulunması, tüzel kişilerin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerin veya iş yerlerinin bulunmaması etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsil edilmesi bunların ilk niteliğini değiştirmez. 3. soru Katma dargisi kanun hükümleri çerçevesinde vergi sorumlusunu kısaca anlatanız dikkat et KDV Kanunu Mükellefin Türkiye içinde ikamet yanının işçilerinin kanunu ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesine sorumlu tutabilir. 2. madde devam ediyor aynı soru. Fiili ya da kaydı envanter sırasında belgesiz mal bulundurulu veya belgesiz hizmet satın alınının tespiti halinde bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratan katmalar vergisi belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır. Belgesiz mal veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere bu mal veya hizmetlere ait alış belgelerini ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük süre verilir. Bu süre içinde alış belgeleri dillerin ibraz edilmemesi halinde belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katmalar vergisi Alışlarını belgeleyemeyen mükellef anlar resen Sonuncu sorumuz. E, serbest Muhasibici Mali Müşavira 2015 yılında 160 bin lira serbest meslek kazancı etmiş olup arkadaşlar bu 160 bin lira serbest meslek kazancını mecbur beyan edecek. Bu kazancı ilişkinin yıl içerisinde 25 bin lira gelir ve eksik kesintisi. Gelir eksik kesintisi arkadaşlar mahsup yapabiliyoruz. Yapma şansımız var. Ee, en son vergi hesapladıktan sonra mahsul yapılabiliyor. 15.000 lira geçici vergi demiş. Geçici vergiyle en son mahsul yapılabiliyor. Yıl içinde 10.000 lira sosyal güvenlik primi. Kazançtan ne yapabiliriz? Düşebiliriz. 5.000 lira şahıs sigorta primi. Düşebiliriz ama kazancın %15'ini geçmemesi gerekiyor. Ee, hayat sigortası sosyal dediği yarısını alacaktık. Kiraya verilen iş için gayrimenkul kirası 40.000 lira. Kira gelirimiz varsa mutlaka yöntemi vermesi lazım soru. Soruya bakıyoruz götürü gider diyor. Götürü gider demek kira gelirinin %25'i otomatik giderdir. O zaman ben Kira girerini aldım 125 otomatik gider gösterdim ve 10.000 lira buldum. İş yeri kira matrafı arkadaşlar 30.000 lira. Devam ediyorum. Beyanın önemi şirketinden o kâğıt payı 50.000 lira. Kâğıt payının arkadaşlar 1 bölü istisnadır. Yarısı için beyansına uygulanır ama beyansına gerek yok rakamımız geçiyor. İstisna 1 bölü 2'sini ne yapacağız uygulayacağız. Uyguladığı 1 bölü 2 istisnayı kalan rakamıza kadar 25.000 lira. Banka mevduat faizini arkadaşlar 60.000 lira beyan etmiyoruz. Soru diyor ki arkadaşlar bize. Beyan tutarlarını, vergi matrahlarını hesaplayınız diyor. Mahsuba konu vergileri hesaplayınız diyor. O zaman benim beyana tabi kazancım, iş yeri kirasından bulduğum rakam matrahım 30 bin lira. Karpayından payından matrahım 25 bin lira. Serbest meslek kazancından matrahım 145 bin lira. Toplam matrahım arkadaşlar 200 bin lira. Peki bir de mahsupları istiyor bizden. İş yeri tevkifatında arkadaşlar tevkifat oranı ezberliyoruz %20'dir. Burada sınav komisyonu vermiş ama vermeyebilirler dikkat edin. Çarpı olan arkadaşlar yüzde arkadaşlar %15'tir. Yine vermişler ama vermeyebilirler. Dikkat edin. Çarpı ayında yalnız dikkat edin. bir bölgesi istisna istisna yapılmadan önceki rakam üzerine yapıyoruz. Ona dikkat edin. İstisna yapılmadan önceki rakam üzerine yapıyoruz. 10.000 lira bulduk. Serbest meslek kazancından tevkifatımız bizim soruda vermişler de 25.000 lira. Geçici vergi tevkifatımızı vermişler de 15.000 lira. Toplam tevkifat rakamı ise 55.500 lira. Soruda bir de gerekçeleri soruyordu. Serbest mesaj kazancını biz mecbur beyan etmek zorundayız. Şahıs sigorta birimi kazancının %15'ini geçemez. Bir de asgari üreteni yıllık sonra yaşamaz. İş yeri Aslında beyan sınırı vardır. 30 bin lira bunu bilmemiz gerekiyor. Götürü gider usulü demek. Gelirin %25'i otomatik gider olacağı varsayımı dayanıyor. Kar payının yarısı istinadır. Kalan için 30 bin lira beyan sınırı var. Banka faizleri beyan edinmiyor. Değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğen yapmayı unutmayınız. Eğer böyle yaparsanız size daha sonra yeni videolarım ne yapacaktır gelecektir. Yeni videolarımız arkadaşlar pazartesi günleri saat 9'da. Bundan sonra her pazartesi saat 9'da yeterli videolarımız ne yapacaktır yayınlanacaktır. İyi çalışmalar.